Merhaba sevgili gençler ben Ali Öğretmen hepiniz kanalıma hoş geldiniz 10. sınıf kimya 5. tekrar testinde bugün çözeceğiz inşallah iyi faydalı bir video olması dileğimle ilk soruyla başlıyoruz kolloid karışımlardan ışın demeti geçerken ışınlar saçılır fakat çözeltiden ışın demeti geçerken ışınlar saçılmaz bu olaya Tyndall etkisi denir arkadaşlar Tyndall etkisi e, denilir kolloidal karışımları çözeltilerden ayırmak için kullanılan bir yöntemdir tyndall etkisi şimdi görsele göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar bakalım A karışımı çözeltidir bakın ışık saçılmıyor A karışımda demek ki bu bir homojen karışım homojen olduğu için bu çözeltidir bir doğrudur her iki karışım bekletildiğinde dağılan parçacıklar dibe çökmez. Arkadaşlar normalde süspansiyon gibi heterojen karışımlarda mesela çamurlu su veya işte ayran gibi heterojen karışımlarda bekletildiğinde e, çökelik oluşur, çökelme oluşur. Ancak e, kolloidal karışımlarda kan e, gibi karışımlarda Dibe çökme olmaz. Yani 2 de doğrudur. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey normalde heterojen karışımlar bekletildiğinde çökme olur. Ancak koloydar karışımlarda çökme olmaz. 3. E, B homojen görünümlü heterojen karışımdır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman homojen görünümlüdür. Yani ışığı e, tutmazsak bunda e, homojen bir görüntüye sahip olduğunu görürüz buradaki parçacıkların büyüklüğü arkadaşlar 10 üzeri eksi 6 nanometre ile 10 üzeri eksi 9 nanometre e, arasındadır o yüzden çıplak gözle tanecikleri göremeyiz Kolloidal karışımlarda ancak ışık etkisiyle görebiliriz. O yüzden homojen görünümlü heterojen bir karışımdır. Bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz E şıkkı diyoruz. Ve ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza baktığımızda tabloda homojen ve heterojen karışımlara örnekler verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlışı arayacağız arkadaşlar. A'da maden suyu çözeltidir. Bakın maden suyu karışımdır ee, yani homojen karışımdır homojen karışımların diğer bir ismi çözeltidir yani A şıkkı doğrudur diyoruz evet B şıkkına baktığımız zaman Türk kahvesi ile ayran sıvı sıvı heterojen karışımdır diyor ancak arkadaşlar e, ayran ve Türk kahvesi heterojen karışımdır burası doğrudur ancak e, katı sıvı heterojen karışımdır yanlış arıyorduk yanlışı bulduk e, doğru seçeneğimiz B şıkkı olacak Süt homojen görümlü karışımdır. Evet kolloidal bir karışımdır. Süt arkadaşlar bu doğrudur. Temiz havanın bütün bileşenleri gazdır. Temiz havada biliyorsunuz %78 oranda azot, %21 oranda oksijen ve %1 oranda diğer gazlar vardır. Bu da doğrudur. Gaz e, temiz hava gaz gaz homojen karışımdır. Çelik tencerenin bileşimi ve özellikleri her tarafında aynıdır. Çelik, e, bronz, e, pirinç gibi Tunç gibi e, karışımlar katı katı homojen karışımlardır yani metallerin birbiri içerisinde homojen şekilde e, dağılmasıyla oluşan karışımlardır alaşım denilir bunu Arkadaşlar bu da doğrudur yani her yerinde e, aynı özelliği gösterir yani homojen karışımdır Bu da doğrudur yanlış cevabımız B şıkkı olacak. Üçüncü sorumuza geldiğimizde arkadaşlar. Üçüncü soruda şekildeki kaplara belirtilen maddelerden ilave edilerek karışımlar oluşturuluyor. Buna göre oluşan karışımlardan hangileri? Heterojendir diyor arkadaşlar. Tuz bir iyonik bileşiktir. Su içerisinde yani polar bir yapıda iyonlarına ayrışarak çözünür. Yani bir çözelti oluşur. Bu homojen bir karışımdır arkadaşlar. Çözelti homojendir diyebiliriz. Homojen tuzlu su. Yoğurt Ayran oluşturur arkadaşlar ayran heterojen bir karışımdır heterojen zeytinyağı su yoğunluk farkından ayrılır biliyorsunuz zeytinyağı apolar su polardır arkadaşlar benzer benzeri çözer mantığına uymuyor o yüzden bu da heterojen bir karışımdır heterojen toprak ve su da yine bir heterojen karışımdır e, süspansiyon diyebiliriz buna o halde hangileri heterojen karışımdır arkadaşlar 2 3 ve 4 heterojen karışımdır doğru seçeneğimiz e şıkkı oluyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuza hemen geçiyoruz. Dördüncü sorumuzda çözeltiler... Çözücü ve çözünenden oluşan homojen karışımlardır. Evet arkadaşlar çözücü ve çözünenin fiziksel hali katı sıvı veya gaz olabilir. Doğru. Tabloda bazı çözeltilerin çözücü ve çözünenlerinin fiziksel halleri verilmiştir. Tabloya göre hangi çözeltide hata yapılmıştır? Hata yapılan çözeltiye bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada pirinç alaşımı çözücüsü de katıdır. Çöz, çözünen de katıdır zaten. Alaşımdır bu. Arkadaşlar doğru. Kolonya alkolle suyun yani su sıvıdır. Çözücü sudur burada. Ee, çözünen de etil alkoldür. Bu da doğrudur. Sıvı sıvı. Nemli temiz hava sıvı gaz demiş arkadaşlar. Burada bir yanlışlık var. Ee, nemli temiz havada çözücü gazdır. Çözünen sıvıdır arkadaşlar. Burası yanlıştır. Doğru seçeneğimiz C şıkkı olacak şerbet şekerli sudur arkadaşlar çözücü sudur çözünen ise şekerdir katıdır sıvı katı bu da doğrudur gazoz ise suyun içerisinde karbondioksitin erimesiyle çözülmesiyle oluşur çözücü sudur. Çözülen de gazdır bu da doğrudur. Yanlış olan nemli temiz havadır diyoruz ve C şıkkını işaretleyip beşinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Benzer benzeri çözer mantığı burada da karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar moleküler olarak birbirine benzeyen maddeler karıştırıldığında çözelti oluştururlar. Evet buna göre diyor molekül modelleri verilen maddelerden hangileri su ile karıştırıldığında çözelti oluşur diyor. Arkadaşlar suyu şöyle açık olarak yazdığımız zaman oksijen biliyorsunuz 8. elementtir. 2, 6 olarak dağılır. Lewis nokta yapısı 1, 2, 3, 4 5 6 2 bağ yapar arkadaşlar şurada hidrojenlerle bağ yapar hidrojen de birinci elementtir şu şekilde bakın e, Merkez atomda bağ yapımına katılmayan elektron çiftleri bu, bu görüyorsanız arkadaşlar bu yapı polardır diyebilirsiniz bakalım metan gazı e, arkadaşlar e, Merkez atom karbondur karbon altıncı e, elementtir 2 4 olarak e, açılır Lewis nokta yapısı şu şekildedir ve 4 bağ yapar. 4 dördü de aynı e, ma maddeyle ya da elementle bağ yapmışsa arkadaşlar apolardır. O halde bir apolar diyoruz. Azot trihidrür azot 7. elementtir arkadaşlar. Hemen şuraya yazalım. Azot 2 5 olarak dağılır. Lewis nokta yapısı şu şekildedir. 1 2 3 4 istediğiniz yeri çiftleyebilirsiniz. Bakın 3 3 yapar. Hidrojenle bağ yap yapmış bu da. Hidrojenle bağ yapmış. 3'ü de aynı atom ama e, merkez atomda bağ yapımına katılmayan elektron çifti olduğu için bu yapı da polardır arkadaşlar. Yani buna da polar diyeceğiz. 2 atomlu yapılarda polarlık apolarlık çok basittir. Aynı atomlar arasındaysa polar. Farklı atomlar arasında ise molekül apolardır. Baktığınız gibi e, burada hidrojen ve klor arasında farklı atomlar arasında bir molekül oluşmuş. Buna da direkt olarak polar diyebilirsiniz. E, benzer benzeri çözerse arkadaşlar su da polarsa polarlar su da çözelti oluşturacaktır. Apolar ise çözülmeyecektir hangileri çözelti oluşturur demiş arkadaşlar. D şıkkını işaretliyoruz. 2 ve 3 çözelti oluşur. bir ise heterojen bir karışım oluşturur deyip 6. sorumuza hemen geçiyoruz arkadaşlar. Saf XYZ sıvıları ile ilgili bilgiler şöyledir. Aynı sıcaklıkta yoğunlukları DY DX'ten o da büyüktür DZ'den. O halde DY en alttadır. X ve Y sıvıları çözünüp Z sıvısında çözülmemektedir O halde e, diyelim ki diyelim ki de Polar olsun de polarmış DZ ise apolarmış arkadaşlar bu şekilde o halde dy ile dx birbiri içerisinde çözülecektir. Tek bir maddeymiş gibi gözükecektir. Ve yoğunlukları z'den daha büyük olduğu için en altta olacaktır. Hemen b şıkkını işaretleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada bir çözelti var. Yani homojen bir görüntü var. Z'de yoğunluğu daha düşük olduğu için yüzecektir. Diğer şıklar yanlış olacaktır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz. B şıkkıdır ve gelelim 7. sorumuza hemen maddeler birbiri içerisinde çözünebilmesi için benzer molekül yapılarına sahip olması gerektiği bilgisini daha önceden öğrencilere aktarmak isteyen kimya öğretmeni sınıfa 3 farklı sıvı bulunan kapları getiriyor arkadaşlar. A, B, C bu kapların içine aynı miktarda su ilave ettiğinde öğrenciler A ve C'nin homojen karışım. Bakın arkadaşlar suyu biraz önce söylemiştik arkadaşlar şu şekildeydi ve su polardı arkadaşlar. O halde A ve C homojen karışımsa arkadaşlar A polardır kesin C de polardır diyebiliriz. B'nin ise heterojen karışım olduğu gözlemleniyor. B ise apolar diyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Doğruları arıyoruz. A etil alkol olabilir. Arkadaşlar etil alkol e, polar bir yapıya sahiptir. Tüm alkoller polardır arkadaşlar. A etil alkol A ve C'de su çözelti oluşturuyor. O halde bir Kesinlikle doğrudur. B zeytinyağı olabilir diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz zeytinyağı su birbiri içerisinde çözülmez. B'nin heterojen karışım olduğu göz, gözüküyor diyor B'de. O halde B zeytinyağı olabilir. Bu da doğrudur. C ise karbon tetrakülür olabilir. Karbon tetrakülür şu şekildedir arkadaşlar. Yani e, karbon merkez atom demin göstermiştik. E, metanı göstermiştik ama burada karbon tetraklorür. Bakın merkez atom üzerinde bağ yapımına katılmayan elektron çifti yok ve e, aynı elementle bağ yapmış. O halde bu da apolardır arkadaşlar. E, C ise C homojen karışım olması lazım. Karbon tetraklorür olamaz çünkü C'de de Homojen bir karışım olduğu gözlemleniyormuş. O halde hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğrudur arkadaşlar. Şimdi 7. soruda cevap anahtarında A yani yalnız 1 diyor. Arkadaşlar B'nin heterojen bir karışım olduğu gözlemleniyor. B'ye suyu dökersek arkadaşlar su aşağıda zeytinyağı yukarıda olacaktır. Ve heterojen bir görüntü Olacaktır gözlemliyor diyor yani B2 ikinci yargı kesinlikle doğrudur cevap anahtarında yanlışlık vardır diyeceğiz arkadaşlar. Evet 8'e geçelim 8'de oda koşullarında 100 gram suda en fazla 25 gram tuz çözülebiliyor arkadaşlar toplam çözelti 125 gram hemen formülümüz yazıyoruz bu çözeltinin ya da bu e, çözeltinin yüzdece kütle derişiminin kütlece yüzde derişimine baktığımız zaman yüzdece kütle derişim eşittir çözünen madde çözünen bölü çözelti çözelti diyoruz çarpı 100 diyoruz. Hemen bu formülde yerine koyuyoruz arkadaşlar. Çözünen 25 gram tuz, çözelti 100 gram su artı 25 gram tuz toplam 125 gram çarpı 100 diyoruz. Arkadaşlar şu 25'te şu 125 sadeleşir 5 şu yüzde şu 5'te sadeleşir 20. Demek ki bu çözeltinin kütlece yüzde derişimi %20 imiş. Buna göre oda koşullarında bulunan kütlece %20'lik su çözeltisine yani aynı şekilde Tuz eklemek su buharlaştırmak su eklemek işlemleri sabit sıcaklıkta bakın burada çok önemli bir cümle söylemişler sabit sıcaklıkta ayrı ayrı uygulandığında hangilerinde çözeltinin kütlece yüzde derişimi değişir diyor arkadaşlar bir kere doymuş çözeltidir kütlece yüzde değişir. Ee, 20'lik çözelti olduğu için doymuş çözeltidir. E, tuz eklediğiniz zaman tuz aşağıya çökecektir arkadaşlar. Bu derişimi etkilemez. Suyu buharlaştırmak. Suyu ne kadar buharlaştırırsanız o miktarda da tuz dibe çökecektir. Bu da derişimi değiştirmez. Ancak su eklerseniz seyreltirsiniz arkadaşlar. Seyreltik bir çözelti olur. O yüzden sadece ve sadece yüzde derişimi etkileyen işlem 3 Yalnız 3C şıkkı olacaktır 8. sorumuzun cevabı. Evet dokuzuncu sorumuza geldiğimizde aynı koşullarda yoğunlukları birden ve birbirinden farklı. Bakın bu da çok önemlidir. iki ayrı sıvı eşit hacimlerde karıştır bakın eşit hacimlerde diyor. Eşit hacimlerde karıştırılıp çözelti elde ediliyor. Buna göre oluşan çözelti ile ilgili ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Bire bakalım. Kütlece yüzde derişim ile hacimce yüzde derişim birbirinden farklıdır. Arkadaşlar Şimdi yoğunluklar farklı olduğu için arkadaşlar şimdi düşünün eşit hacimlerde atıyorum 50 mililitrelik su su demeyelim buna mesela atıyorum civa ile 50 mililitrelik atıyorum başka bir sıvıyı düşünün işte yoğurdu düşünün mesela ya da işte 50 mililitre balla 50 mililitre yoğurt arkadaşlar aynı hacimde olabilir ama yoğunlukları farklı olduğu için ne olacaktır? Balın ağırlığı daha fazladır. Çünkü yoğunluğu fazladır. Yordun ağırlığı daha azdır diyebilirsiniz. Bu bir örnektir. O yüzden kütlece yüzde derişim ve hacimce yüzde derişim kesinlikle birbirinden farklıdır arkadaşlar. Yani burada birbirinden de yoğunluklar birbirinden de farklı olduğu için arkadaşlar kesinlikle bir bir, bir Kütlece yüzde derişimle hacimce yüzde değişim birbirinden farklıdır. Hacimce yüzde değişimi yüzde ellidir. Arkadaşlar bakın eşit hacimde diyor. 50'ye 50 çözücü diyelim ki bal olsun. Ne Nedir? 50 bölü 100 çarpı 100. Bakın ne oluyor? Ee, hacimce yüzde değişim ne oluyor? 50 oluyor. Kesinlikle bu da doğrudur. Kütlece yüzde derişim 50'den büyüktür. Arkadaşlar 50'den büyük de olabilir, küçük de olabilir. Yani onu tam olarak bilemeyiz biz. Ee, büyük de küçük de olabilir o halde 3'ü kesinlikle doğrudur diyemeyeceğiz doğru da olabilir yanlış da olabilir o halde doğru cevabımız kesinlikle dediği için 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar yani 9. sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır görsel kumaş kütlesi yarım kilo yani 500 grammış arkadaşlar bir giysi etiketine aittir Buna göre giysi kumaşının 325 gram polyesterdir. Bakın polyester yüzde 65 Yüzde yüzü, yüzde yüzde yüzü 500 gramsa yüzde 65'i kaç gramdır diyeceğiz. Buradan x eşittir 500 çarpı 65 bölü yüzden şunlar 5 kalır 5 kere 5 25 5 kere 6 30 elde var 2 32 325 yani polisler 325 grammış ee, nedir elastin 4'müş. arkadaşlar aynı şeyi 4 için yapıyoruz ne yapıyoruz yine bu e, Şurayı 4 diyoruz bu sefer 5 kere 4 20 elastin 20 grammış o aynı şeyi 31 için yapıyoruz arkadaşlar yüzde yüzü 500 gramsa yüzde 31 kaç gramdır diyoruz e, ne çıkıyor buradan e, 5 çarpı 31 diyeceğiz bu sefer 31 diyeceğiz 5 kere 1 5 5 kere 3 15 155 gram Evet 155 gramı da Neymiş? Pamukmuş arkadaşlar. de kumaşın 325 gram polyester'dir. Evet arkadaşlar 325 gram polyester'dir. Giyiside kullanılan kumaşın polyester derişimi elastin derişiminin 16.25 katıdır. Bakalım 155 mi? 100... El... Bir dakika ne diyor? Giyiside kumaşın polyester derişimi. Özür dilerim. 325'e 20'ye bölelim arkadaşlar. Bakalım bir kere var. 20... 12, 12 de yok. 125 de 6 kere var. 120 çıkartırsak arkadaşlar, 5, 5 de yok buraya bir virgül koyup buraya bir sıfır koyuyoruz. 20 de 2 kere var. 40 çıkarttık. 10, 10 da yok. yüzde beş 5 kere var. Evet, 16.25 bu da doğrudur sinin 155 gram pamuktur pamuğu bulmuştuk arkadaşlar 155 gram o halde 3 öncülümüzde 3 yargımızda doğrudur E şıkkını 10. soruda E şıkkını işaretleyip geçiyoruz 11. sorumuza arkadaşlar özdeş kaplara belirtilen miktarlarda sodyum klorür su koyularak şekildeki çözeltiler hazırlanıyor daha sonra termometre yerleştirilen kaplar özdeş ısıtıcılarla aynı şartlarda aynı anda ısıtılmaya başlanıyor arkadaşlar bakın çözeltimiz 100 gram 100 gram 100 gram değil mi? Derişimimiz %30'luk çözücü, bu %20'lik çözünen madde %10'luk. Şimdi eğer bir çözeltide çözücü miktarı fazlaysa kaynama noktası yükselir, donma noktası düşer. Kaynama noktasını yazalım arkadaşlar. Kaynama noktasına bakalım. En yüksek sıcaklıkta 1, bir, 1'den sonra 2, iki, 2'den sonra da 3 gelecektir. Sorumuza bakalım. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Birinci kaptaki çözelti daha önce kaynamaya başlar. Hayır. En yüksek kaynama noktası birinci kaptadır. Yani en yüksek sıcaklığa. E, ulaşması gerekir kaynaması için o yüzden ilk kaynayacak olan şey derişimi düşük olandır yani 3. kaptır bu kesinlikle yanlıştır kaynama süresince kaplardaki çözeltilerin derişimi artabilir arkadaşlar su uçucu bir sıvı olduğu için her sıcaklıkta buharlaştığı için sıcaklık e, ısıtılmaya başlandığı andan itibaren su buharlaşacağı için derişim artar evet arkadaşlar bu da doğrudur 3'e bakalım. 2. kaptaki çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı 3. kaptaki çözelti çözeltininkinden yüksektir. Tabii ki 3. kaptaki çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı daha düşüktür. Atıyorum bu 105 santigrat derecede kaynıyorsa bu 110 santigrat derecede, bu da 120 santigrat derecede. Salladım rakamları. Kaynar o halde 2 kabın kaynamaya başlama sıcaklığı 3. kaptaki çözeltininkinden yüksektir. Bu da doğrudur diyoruz. O halde doğruları arıyorduk arkadaşlar. Doğrular 2 ve 3. Yani D şıkkını işaretleyip 12. sorumuza ne yapıyoruz? Geçiyoruz arkadaşlar. 12. sorumuza baktığımızda bir maddenin diğer madde içerisinde çözünmesi çözücü ve çözünen tanecikler arasındaki etkileşimlerle ilgilidir. XYZ maddeleri ayrı kaplarda bulunan aynı sıcaklıkta saf sulara ilave edildiğinde şekildeki karışımlar elde ediliyor. Evet arkadaşlar bakın bu çözeltidir. Çözelti su şey yapılmış konulmuş bu da çözeltidir arkadaşlar. Su da diyor çözelti. Yani homojen karışımdır ikisi de. Homojen karışım. Homojen karışım. Homojen. Burada heterojen bir karışım vardır. Heterojen. Evet. Şimdi bakalım ne soruyor? Buna göre diyor. Yargılarından hangileri kesinlikle Evet bu kelime çok önemlidir. Doğrudur diyor. Y apolar maddedir. Bakın şimdi ilk önce bakalım. Su, suyu biliyoruz arkadaşlar. Su polardır. Polar. O halde X ve Z ya iyondur. Yani iyonik bileşiktir. Yani tuz gibi bir bir şeydir. Ya iyonik bileşiktir ya da polardır. Değil mi? Evet y ise y çözülmüyorsa da o halde benzer benzeri çözer demiştik y çözülmüyorsa y kesinlikle apolardır doğru mu evet doğru o halde y apolar maddedir kesinlikle doğrudur x iyonik maddedir arkadaşlar x iyonik de olabilir polar da olabilir yani amonyak da olabilir veya sodyum klorür de olabilir. O halde burada bir kesinlik yok. Z ile su molekülleri arasında hidrojen bağları etkindir. Eğer Z hidrojen florür ya da e, amonyak gibi bir şeyse doğru olabilir. Ama Z atıyorum tuzsa hidrojen bağ olmaz. İyon dipol etkileşimi olur. Burada da bir kesinlik yoktur. Hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlikle aşik yani yalnız bir kesinlikle doğrudur diyoruz ve 13. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 13. sorumuza baktığımızda şekildeki kaplara belirtilen maddeler ekleniyor. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakın arkadaşlar burada çözelti oluşuyor. Tuzlu su Burada da çözelti oluşuyor. Şekerli su. Burada ise sıcak su saf suyun içerisine konuluyor. Burada saf su hiç değişmiyor. Bakalım akabında oluşan çözeltinin aynı basınç altında kaynamaya başlama sıcaklığı saf suyinkinden yüksektir. Evet kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Çünkü e, bir sıvının içerisinde uçucu olmayan başka bir e, madde ile e, homojen bir karışım elde ettiğinizde o karışımın kaynama noktası saf maddeye göre yükselir donma noktası saf maddeye göre düşer arkadaşlar mesela su saf su 100 santigrat derecede kaynıyorsa atıyorum bu 100 300 400 500 gibi saf su 0 santigrat derecede donuyorsa bu eksi 5 eksi 10 eksi 20 gibi o yüzden kışın yollara tuzu bu yüzden serperler arkadaşlar B'ye bakalım. B kapına oluşan çözeltinin aynı basınç altında. Saf sudan daha yüksek sıcaklıkta donmaya başlar. Bakın arkadaşlar daha yüksek kaynama noktası için kullanılır. Donma için daha düşük kullanılır. O yüzden e, şekerli su çözeltinin donma noktası saf suyunkinden daha düşüktür arkadaşlar. Bu kesinlikle yanlıştır. C kabındaki maddenin donma ve kaynama noktaları değişmez. E, i̇kisi de zaten saf suyun içerisine sıcak saf su konulmuştur arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada değişmez. Bu da doğrudur. Hangileri doğrudur diyoruz. O halde 13'te de C şıkkını işaretleyip 1 ve 3 doğrudur diyoruz. Ve 14. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet yine donmayla ilgili bir şey. Kış ayların antifrizle yıkanmamış tekneler, bazı tekneler donabilir. Evet arkadaşlar antifriz donmasını engelliyor arkadaşlar. Arabaların motor suyuna da koyuyoruz eksi santigrat derecede donmasın diye. Buna göre görselle ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakalım havadaki su buharı tekneye temas edip buğulanarak donmuştur. Evet arkadaşlar görüyorsunuz donmuştur. Teknelerin deniz suyuna temas eden kısımları donmaz. Çünkü deniz suyu tuzlu sudur. Donma noktası düşüktür. O yüzden donmaz bu da doğrudur. Tuzlu suyun donma noktası... Saf suinkinden düşüktür tabii ki de düşüktür bakın donma noktası için düşük kaynama noktası için yüksekten söz etmiştik o halde üçü de doğrudur arkadaşlar. E şıkkını işaretleyip 15. sorumuza geçiyoruz kıymetli arkadaşlarım. Karışımları bileşenlerini ayırmak için bazı fiziksel özelliklerden yararlanılır. Buna göre diyor örneklerinde karışımları bileşenlerine ayırmada yararlanan fiziksel özellik aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Böbrek hastalığının kanı temizlemede kullanılan diyaliz makineleri arkadaşlar tanecik boyutu Evet, tanecik boyutuna göre otomobillerde havadaki tozu tutmak için kullanılan tanecik boyutuna göredir. Evet arkadaşlar, tanecik boyutu. İnşaatlarda kumu çakıldan ayırmak için yine tanecik boyutu. Arkadaşlar üçü de tanecik boyutuna göre ayrılır. Yani A şıkkını işaretleyip 16. sorumuza hemen geçe biliriz. Kıymetli arkadaşlarım. Kübra saf su içerisinde bir miktar kum koyarak heterojen bir karışım elde etmiş. Bunu içerisine süzgeç kağıdını yerleştirerek karışımı süzmüştür. Süzgeç kağıdında kumlar kalmıştır. Su aşağıya inmiştir. Kübra bu etkinliğinde buna göre verdiği örneklerden hangileri yaptığını etkinliğe uygun değildir diyor arkadaşlar. Havadaki virüs tutması amacıyla kullanılan filtrelim maskeler Arkadaşlar bu tanecik boyutu Bu da tanecik boyutu fabrika bacalarından çıkan zararlı gazların atmosfere ulaşmasını engelleyen aynı gaz filtreleri Bu da tanecik boyutudur arkadaşlar petrolden doğalgaz et, elde etmek için kullanılan rafinasyon rafinasyon işlemi arkadaşlar e, ayrımsal damıtmadır sıvı sıvı e, şeyleri e, ayırırız arkadaşlar bu kesinlikle tanecik boyutuna göre değildir. Hangileri uygun değildir diyor. Yalnız 3 yani C şıkkı uygun değildir deyip 17. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. 17. sorumuzda zannedersem bir deney var. Aşağıdaki aşağıda karışımlar çözünürlük farkı ile bileşenlerine ayırma yöntemlerine ait bir etkinlik verilmiştir. Ne yapmışlar? Camhuni, naftalin, yemek tuzu, süzgeç kağıdı, spatül, su, 250 milik litrelik beher Glass. Evet ne diyormuş? Çözünürlük farkından yararlanarak karışımlar ayırmak. Evet iki tane birbiri içerisinde dağılmış katı katı heterojen karışımı ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Beher glasa eşit miktarda naftalin ve yemek tuzu konulur. Bahar glass'ın yarısına kadar su eklenir, karışım karıştırılır. Tuz suyun içerisinde çözünür arkadaşlar. Sadece naftalin çözünmez. Bahar glass'taki karışım huniye dökülerek süzülür. Süzgeç kağıdında kalan madde kurutulur. Yani naftalin kurutularak tuzda e, tuzdan ayrılmıştır. Ee, etkinliğe göre diyor çıkarımlardan hangilerine ulaşılır? Süzme işleminden sonra süzgeç kağıdında kalan madde naftalindir. Evet, doğrudur. Kesinlikle. Bu yöntemle heterojen katı katı karışımlar ayrılabilir. Evet arkadaşlar, tuzlu şey tuzla naftalin katı katı heterojen karışımını ayırabiliriz bu yöntemle. Naftalin ve tuz karışımına su eklendikten sonra sadece tuz suda çözünür. Evet arkadaşlar, bu da doğrudur. Yani E şıkkı, 3'ü de doğrudur diyoruz ve 18. sorumuz geliyoruz arkadaşlar. Böbrek kandaki metabolik atıkları süzerek kanı temizlemesinin tanecik boyutuna göre diyaliz yöntemiyle böbrek görevini tam olarak yerine getiremeyecek duruma gelirse hangi ayırma yöntemi kullanarak kanın temizlenmesi sağlanır? Tabii ki de diyaliz diyoruz. Çok basitmiş. 19. soruya geliyoruz. Evet 19. soruyu bir okuyalım. Karışımlar fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrışır. Tabloda bir grup öğrencinin laboratuvarda bazı karışımları ayırmak için kullandıkları yöntemler ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır? Yanlışı arayacağız. Bakalım arkadaşlar. Kalsiyum klorür, sodyum karbonat çözeltisi. Evet seyirci iyonlar çökme olur. Burada çökelti de e, süzme yöntemiyle ayırma yöntemi süzmedir arkadaşlar. Burada süzme yöntemi bakın şöyle düşünün. İki tane çözeltimiz var burada. Kalsiyum, klorür. Burada da e, ne var? E, sodyum, karbonat. Sodyum, CO3. Bu, bunlar eksi 2. E, bu da C artı. Evet. Şimdi bunları bir kaba döktüğümüz zaman arkadaşlar bunun artısıyla bunun eksisi birleşerek şurada kalsiyum, karbonat, caco 3 kireç taşını oluşturur. E, suyun içerisinde de e, sodyum, Artık klor iyonlar da seyirci iyonlar olarak bunları e, izlerler arkadaşlar. Bu buradan kalsiyum karbonatlı süzerek ayırırız. Evet Yasemin ne yapmış? Etil alkol ve su karışımını ayrımsal damıtma. Sıvı sıvı e, kaynama noktası farkıyla arkadaşlar ayırma ayrımsal damıtmadır. Evet arkadaşlar ayrımsal damıtma diyeceğiz. Damıtma damıtma. Evet zeytinyağı su karışımını ayırma honusu kullanılarak arkadaşlar burada yoğunluk farkına yoğunluk farkı var burada burada da etil alkol ve su e, kaynama noktası farkı arkadaşlar kaynama noktası noktası farkı tamam mı Burayı biraz yanlış yazdık ama şey olarak anladınız siz füsun sıcak suya e, çay yapraklarını atarak e, çayın renk ve koku ve tadının suya geçmesi. Ekstraksiyon arkadaşlar, bunu <gülüyor> e, ek, ben de çok güzel ekstraksiyondu. Evet, ekstraksiyon. Yanlış yazmış olabilirim arkadaşlar. Şekerli suyun, şekerli suyun suyunu buharlaştırarak şekere, zaten buharlaştırmadır burada arkadaşlar. Buharlaştırma, basit bir e, tekniktir. Buharlaştırma tekniği. Evet. Bakalım hangisi yanlışmış Füssün ekstraksiyon bakalım Füssün Evet ekstraksiyon bu kesinlikle doğrudur Melike basit damıtma yöntemini kullanmıştır Melike Melike basit damıtma arkadaşlar basit damıtma sıvı sıvı homojen karışımları birbirinden ayırmak için kullanılan bir yöntemdir iki tane sıvı homojen karışım birbirinden kaynama noktası farkıyla ayrılır Basit damatma değildir. Bu buharlaştırmadır. Çünkü burada sıvı sıvı değil sıvı katı homojen karışımdan söz ediyoruz. Hangisi yanlıştır? B şıkkı Melike'nin ki yanlıştır. Bakalım devam edelim. Taylan sıvıların yoğunluk farkından yararlanmıştır. Taylan evet şurada evet yoğunluk farkı bu kesinlikle doğrudur. Bakalım D özden süzme yöntemini özden evet arkadaşlar süzme yöntemini kullanmıştır. Doğru Yasemin ne yapmış Yasemin de ayrımsal damatma yani kaynama noktası farkı. Evet kaynama noktası farkından yararlanmıştı. Bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz yani yanlış olan B şıkkı Melike'nin bastık damıtma yöntemi diyoruz. Ve 20. son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İşte ayrımsal damıtma size. Şekildeki ayrımsal damıtma düzeneği ile X, Y, Z sıvılarından oluşan homojen karışım bileşenlerine ayrılmak isteniyor. Çok güzel. Ayrıyalım. Kaynama noktası sırasıyla X, Y, Z yani X en küçüktür ilk buharlaşan X olur. Y sonra buharlaşır. Z ise damıtma balonunda kalır. Şekildeki oluşan karışım damıtma balonuna koyularak ısıtılmaya başlanıyor. Evet sıcaklığın ilk olarak 50 santigrat derecede bir süre sabit kaldığı Demek ki X kaynamaya başlamış. Buharlaşma başlamış. Burada X ayrışıyor arkadaşlar. X ayrışmış. Sonra artmaya devam ettiği ve 85 santigrat derecede tekrar sabit kaldığı gözlemleniyor. Etkinliğin bu aşamasında ısıtma işlemi durdurulursa. Bakın 85 santigrat derecede. Tekrar sabit kaldığı gözlendiği anda ısıtma işlemi durdurulursa damıtma balonunun içinde hangi sıvılar kalır? E, X zaten buharlaşarak destilat kabına gitmiştir arkadaşlar. Geriye ne kalır? Y ve Z kalır. Yani D şıkkı bu çok basit bir soruymuş. Evet Kıymetli arkadaşlarım 10. sınıf kimya 5. tekrar testini çözmüş bulunmaktayız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenip arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.